Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben psikolog Cevdet Acarsoy. Ben de Burak Çankaya. Burak senle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Eşit evet. bir şey yapacağız. Adı, Adı Mitkıran biz bu seride biraz ne yapacağız istersen sen anlat. Bu seride şöyle bir şey düşündük. Dedik ki sürü etrafta mitler var, efsaneler var. Bunları kıralım. Ama kırarken de şöyle bir şey sunalım size. Çevrenizde bunlara inananlar olabilir, şüphe duyanlar olabilir. Bunlar çok kötü şeyler değildir. Şüphe duymak kötü bir şey değildir. Onlara anlamlı güzel sorular soralım. O sorulara da güzel cevaplar verelim istedik. Kaynaklı cevaplar verelim istedik. Benim de karşıma bir haber çıktı. Business Insider sayfasında güzel bir haberdi. Buradan 7 tane soru ve 7 tane cevap Düşündük. Bununla ilgili bunları konuşacağız. Sen soracaksın. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Şüpheli bakan arkadaşlarınıza ya da aile üyelerinize neler söyleyebilirsiniz diyerek Mitkran'ın ilk bölümüne başlıyoruz. O zaman olarak. mutlaka bu videoyu göndersinler Cedet. Yani WhatsApp evet. gruplarında, Facebook'ta paylaşsınlar. Çünkü herkesin bu soruları sorabileceğine saygımız var. Sorabilirler. Sadece cevaplarını bilmiyor olabilirler. Cevaplarını da birazdan öğrenecekler. Ben soracağım. Sen evet. unutmayacaksın abi. Hadi başlayalım ilk soruyla. Haydi başlayalım. Aşılar gerçekten işe yaramıyor. Ne diyorsun Cedet? Şimdi Burak aşıları Moderna şirketi Mart'ta test etmeye başladı. Pfizer şirketi de BioNTech'in aşısı Nisan'dan beri test ediyorlar. Normalde aşı geliştirirken faz 3 aşamasında 30 bine yakın kişi kullanılırken yani ortalama buyken bunlar 43 bin kişi kullandı. Mesela Pfizer 43 bin kişi kullandı. Ve mesela Pfizer'ın denemelerinde şunu görüyoruz. Bunlara kör deney deniyor. Yani kör deney derken aşı olan kişi ekrandaki gibi aşı olan kişi o aşı, Shinga'nın içinde gerçekten aşı mı var yoksa tuzlu mu var, plasebo mu var? Bunu bilin, farkında evet. değil. Plasebo etkisi var. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu aşı olanlardan 162 tanesi plasebo grubuna bak, 43 bin kişi diyorum. Bunların 162 tanesi korona olmuş. Aşı olan grupta sadece 8 kişi olmuş. Bunu oranladıklarında karşılarına yüzde 95 oranında bir etkinlik çıkıyor. Diğer aşıda da bu yüzde 94 buçuktu. Bugün piyasada olan yapılacak aşılarda. Etkinlik oranları çok yüksek. Peki diyecekler ki en yüksek etkinlik oranı bu mu? Hayır ona da baktım. Neymiş biliyor musun? Kızamık aşısı %97 üzerinde etkili bulunmuş. Yani dünyanın en etkili aşısı değil ama deneylerimiz gösteriyor ki normalden de fazla sayıda yapılan deneyler gösteriyor ki bu aşılar kardeşim... İşe yarıyor. Aşılarla ilgili düşünürken kızamık ve çiçeğe baksınlar. İşe yarayıp yaşam yaramadığında buradan da görebilirler. Bunu Aynen. da görecekler. Evet, ikinci sorumu soruyorum Cedet. Uh -huh. Aşılar çok hızlı geliştirildi. Yeterince süre beklemedik. Bununla ilgili ne diyorsun? Ya da Şimdi ne aslında, bu aslında bu mint değil, doğru bu. Aşılar çok hızlı geliştirildi ama çok hızlı geliştirildiği için güvenmeyeceğim demek de değil. Mesela bundan önce en hızlı geliştirilen aşı ne biliyor musun koronadan önce? Kaba kulak aşısı 4 yılda geliştirilmiş. Baktığın zaman 4 yıl nerede, 1 yıl nerede? Bayağı evet gerçekten ayı. hızlı geliştirmiş bir aşı ama şunu unutuyoruz. mRNA aşı tekniğinde virüsün kendisini laboratuvarda almana gerek yok. Zayıflatmana vesaire gerek yok. Sadece virüsün genetik koduna ihtiyacın var. E bunu da zaten Çinli araştırmacılar Ocak'ta internete, internete derken araştırma dünyasına yüklemiş genetik sekansını yapmışlar, yüklemişler. Ekranda gördüğünüz Uğur Şahin Özlem Türeci de Ocak'ta başlıyor zaten. Ve bu genetik kod sadece yeterli oluyor genetik kod sayesinde. Peki şöyle bir şey demeye belirtiyorum aslında bu çok hızlı olduğu o zaman sıkıntı var demek şuna benziyor 1800'lerde Atlantik okyanusun geçmek iki hafta sürüyordu gemilerle şimdi biz 8 saat gibi bir sürede ya da daha az kısa Kötü bir, bir sürede şey mi? Yani. uçakla geçebiliyoruz yani bir şeylerin hızlanmasının tek sebebi bizim bu orada bir bit yeniği falan olması değil teknolojinin de gelişmesi Ocak'ta başlıyor bir yöntek ve Diğer firmalarda da çok büyük para akışı oluyor. Mesela Pfizer bu işe 1,5 milyar dolar harcıyor geliştirilmesine. Aynı zamanda şöyle yapıyorlar hızlı çıkmasının sebebi. Pfizer aşılarında birçok farklı farklı aşı adayını aynı anda denemeye başlıyorlar. Biri olmazsa o eleniyor, devam ediyor. Hani normalde ne yaparsın? Birini yaparsın, olmadı baştan başlarsın. Öyle yapmıyorlar. ...4-5 koldan aynı anda ilerleyen bir sürü deneykçeyle birlikte yani devam ediyor. Uzun atıyorum. süre olacağını az kişiyle, çok kişiyle çok hızlı zamanda ve bir anda yapabiliyorlar. Bunun için de keseni ağzını açmaları da gerekiyor ki açtılar. Ondan da bahsettik. Aynen öyle. Sebeplerinden birisi de bu. Yani evet. şöyle bir şey C'det diyemezler. Parasını veriyorum, bunu geçirtin, kabul ettirin yok. Faz 3'ü denenmesi lazım. Bilimsel niteliği ya da kanıtlanabilirliği faz 3'ten sonra oluyor aşıların. Evet. Bir tane Mesela mitlerde... Olarak... Birisi de abi, diyorlar ki mRNA aşıları daha çok yeni. Yani bu teknoloji daha doğrusu çok yeni... Çok çok hızlı oldu. Biz buna güvenmiyoruz ki bu sana demiştim. Polonya'da da benzer şeyler var. Bu bizim ileride genetik yapımızı bozabilir falan filan gibi şeyler söyleniyor. Şimdi mRNA aşılarının yeni olduğu doğru ama nispeten yeni. 10 yıllardır geliştiriliyor. 1961'de mRNA keşfediliyor. Mesajcı RNA. Yani messenger gidiyor RNA. mesaj veriyor. Diyor ki ribozomda bu protein üretilsin. Çok basitçe söylüyorum. Mutant Bunu RNA da... değil değil mi? Onunla ilgili saçma Hayır, bir şey çıkmıştı değil. mesela. M'nin mutant anlamına geldi ya da başka şeyler. M <gülüyor> <gülüyor> messenger ya. Messenger var ya giriyorsunuz mes evet. mesajlaşma mesaj yollayan bir RNA gidiyor diyor ki benim bana böyle böyle bir protein lazım bunu bana üret diyor fabrikaya gidiyor bana bunu üret bir RNA düşünsünler 30 yıl ardından 61'den sonra 30 yıl sonra laboratuvarda bunun üretilebileceği özellikle daha sonra da 2005 yılında aşı yapma fikri ortaya çıkıyor ve 2017 yılında bu Biontech firması şunu buluyor. Bu mRNA aşısını vücudun dışarıdan verdiğinde saldırmadan vücut buna bağışıklığını kabul edecek bir şekilde koyabilmeyi görüyor. Yani aslında çok yeni ama arkasında da 10 yıllarca yapılmış bir araştırma var. Hani ben bugün buldum yapıyorum diye bir durumu yok. Onu söyleyelim. Peki sorulardan birisi de Cevdet. Şimdi Cevdet diyorlar ki ya yıllar sonra bu aşıların yan etkisi ortaya çıkarsa işte çeşitli şeyler özellikle kısırlık üzerine gidiyorlar. Bunu Bununla ilgili ne diyor bilim insanları? Şimdi bu aşılar test edilirken zaten ilk iki doz vuruluyor ya ilk dozdan sonra iki ay bekliyorlar normal süreden daha uzun bekliyorlar bir şey oluyor mu diye Önemli bir yan etkileri yok. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle diyor uzmanlar. Bu, Bunlar vücuda dışarıdan giren maddeler ve bunlar çok çok yıkılıyor aslında vücutta parçalanıyor. Dolayısıyla etki varsa bir yan etki varsa bunlar genelde saatler içinde hadi olmadı haftalar içinde ortaya çıkar. Yıllar sonra ortaya çıkan bir etki çok nadirdir. Yok değil ama çok nadirdir. Bunu biliyoruz. Ve zaten mekanizmasını da görüyorsun. Yani evet. vücutta sadece yan etki çıktı mı diye bakılmıyor. Vücuttaki diğer bütün kan değerlerine başka bütün sağlık değerlerine de ekstra Onlarda da bir değişiklik olmadığı görüldüğü için buna güveniyorlar. Ne gibi yan etkiler biliniyor peki? Yorgunluk, baş ağrısı bir de iğne olunan yerde ağrı gibi. Bu durumda zaten hani bunların dışında da çok... ...yüksek bir yan etki gözlemlenmemiş. Bir de alerjik reaksiyon duyabilmiştim ama alerjiyi polenden de olabiliyoruz. ya da kişilerle bir, bir şey. Evet alerji çok hassas bir konu. Ee, onun dışında bir soru daha, mesela sor demeyelim bir mit daha var Cevdet. Hı hı. Çocuklar ve hamile kadınlar için önerilmiyor aşılar. Şimdi bunun sebebi ne biliyor musun? zararlı olduğundan değil, daha test edemedikleri için önermiyorlar. Bak oradan hani bak. Deney gruplarında şey. mı test edememişler? Onun evet. Çünkü çocukları ve hamile kadınları deneye katmak çok zor. Sen çocuk kendi karar veremiyor. Ebeveynisin. Senin çocuğun olsa hadi bu aşıyı yapın diye verir misin? Çok zor. Dolayısıyla yani... genelde bunlar hep yetişkinlerde test ediliyor. Daha sonra zamanla kabul edilirse belli bir sayıya ulaşması gerekiyor. Hmm. Çünkü 43 bin dedim gördüğünüz mü Normalde bir 30 bin ortalamada lazım. E, çocuklar üzerinde, hamileler üzerinde denemek de zor oluyor. Şu anda Test edilmediği için önerilmiyor, zararı olacağına emin olduğumuz için değil. Onu söyleyelim. Benzer bir mantık. Kediler için de önerilmiyordur. Çünkü kediler de test edilmemiştir. Bilinmiyor. Aynı mantık. Aynen öyle. Güzel çok güzel söyledin. Şimdi Cedet, e, mitlerden birisi de şu abi. Diyorlar ki bu aşı sadece yabancılarda denendi. Farklı etnik gruplarda yeni etkileri olabilir. Mesela Türkler diyor ki bizde denenmedi. Çinlilerde belki denenmedi ya da Asyalılar'da, Afrikalılar'da. Bununla ilgili ne Hı -hı. düşünüyorsun ya da ne söylüyorlar? Şimdi şey doğru. Zamanında Amerika'da falan siyahi etnik gruplarda falan çok fazla zorlar. ...deneme yapıldığı için, zorla aşı deneylerine, zorla bilimsel deneylere katıldığı için... Günümüzde çok çekiniyorlar bunda ve istemiyorlar olmak Bir deney olduğuna. olduğunu düşünüyorlar. üzerinde yapılan haliyle korkuyorlar biraz değil mi? Onlar da katılmak evet, evet. istemiyor fazla. Evet. Evet. Korktukları içinde genelde bu e, ilaç denemelerinde, aşı denemelerinde farklı etnik grupları çok görmüyoruz. Genelde hep batılı beyaz insanları görüyoruz. Şimdi bunun içinde bu aşılara baktığımızda öyle değil. Bu aşılarda örnek veriyorum, e, mesela Moderna'nın aşısında %37'lerde beyaz e, etnik grup dışındaki gruplar diyelim ya yani çeşitlilik. Yine Pfizer'ın aşısında da %42 beyaz olmayan etnik gruplarda diye düşündüğümüzde işte bunun hmm. içinde neler var? E, siyahiler var, Asyalılar var, işte Türkler hepsini katabilirsin. Aynı zamanda da Pfizer'ın aşısı Türkiye'de de denendi. Binli sayılarda bir katılımcı var Türkiye'de de denendi. Brezilya'da da denendi. Sinovac mıydı? O aşı da e, denendi. Aynen. Dolayısıyla burada böyle bir soru aslında yok. Başka gruplarda da denendi. Bu da güzel. Şimdi Cevdet son mitimize geliyorum. Yani en yaygın mitlerden bunlar seçilmiş. Yedinci mitimizde aşı olacağıma ben kendimi korurum abi. Böyle bir dünya yok galiba. Var mı ya da? Ya şöyle koruya da bilirsin ama ne kadar koruduğumuzu gördük. Yani ne kadar işte elimizi yıkadığımızı, ne kadar basket taktığımızı gördük. Şöyle bir kafalarında KS yapsınlar. Değerlendirme yapsınlar. Korona olmak mı uzun vadede daha kötü yoksa aşının yan etkileri mi daha kötü? Şimdi düşündüğün zaman korona olduktan sonra koronanın yan etkilerini biliyoruz artık. Uzun vadede yan etkileri olduğunu biliyoruz. Mesela işte solunum yollarında e, zihinsel olarak, nörolojik olarak hasar bıraktığını biliyoruz. Mesela kronik yolda Burgunuk sendromu bıraktığı ile ilgili bazı görüşler var, düşünceler var bilim dünyasında. Nefes Aynı şekilde güçlü. kalp kriziyle alakalı da şeyleri var. Tabii Tabii kalp hastalıklarına da yani bir de korona olduğun anda neler var? Nefes alma güçlüğü çekiyorsun. Çok ağır kas ağrıları çekiyorsun. Nörolojik bozukluklar çekiyorsun ve bunlar uzun vadede devam edebiliyor. Bunu biliyoruz. Ama aşılarda dediğim gibi henüz bilmiyoruz ama kısa vadede yok. Ve bu koronanın etkileri ilk başta ortaya çıkıyor. Hemen çıkıyor. Diğer aşının etkilerinin uzun vadede çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum ama çıkmayacak gibi gözüküyor. Çünkü vücutta değişiklik yapmıyor. Dolayısıyla baktığın zaman şu anki duruma baktığımda hani ileride çıkar aşıların o zaman deriz ki, evet bilim dünyası bunun Söylüyor. Ama şu anda baktığımızda aşı olmak aşının yan etkilerinin olabilme ihtimali çok düşük bir ihtimal. Korona olmaktan çok daha iyi gibi gözüküyor. Şöyle bir şey daha ekleyebilirim sana. Mesela Çiçek hast, Biz zamanda aşılar vurulduk. Yani şu ana evet. kadar zamanında vurulduğumuz aşıların bir etkisini gördük mü? Görmedik. Yani aşılar bu kadar şey değil arkadaşlar. Kısa zamanda oluyor bu etkiler. Evet. Bunlar en çok MIT olmuş 7 tane başlıktı. Bence güzel bir format oldu. CDT ağzına sağlık. Eğer arkadaşlar beğendiyse lütfen beğen atmayı paylaşmayı unutmasın. Yorumlar yazabilirsiniz. Herhangi bir konu olabilir ama öncelik olarak aşıyı seçtik. Çünkü MIT Kran serisi bununla başlamalıydı. Çeşitli safsatalar olabilir. Bunları seyircilerimize de bırakıyoruz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.